5z artı 7 küçüktür 27, ya da eksi 3z küçük eşittir 18. Burada z'yi bulmamız isteniyor. Bu bir bileşik eşitsizliktir. Bu durumda iki seçeneğimiz var. Yani z sayısı bunun ya da bunun çözümü olabilir. Şimdi gelin z değerlerini sağlayacak şekilde her iki durumda çözelim. Buraya bir bakalım. Eğer sadece bu duruma bakacak olursak, 5z artı 7 küçüktür 27. Ne yapacağız? O zaman z'yi sol tarafta yalnız bırakalım. Her iki taraftan 7 çıkaralım ve sol taraftaki 7'den kurtulalım. Sol tarafta ne olacak? 7'ler birbirini götüreceği için sadece 5z kalacak. 5z küçüktür. 27 eksi 7 yani 20 kaldı. Şimdi eşitsizliğin her iki tarafını da 5'e bölebiliriz. Bu arada tabii eşitsizliğin yönünü değiştirmemiz gerekmiyor. Çünkü böldüğümüz sayı pozitif bir sayı. Eğer negatif bir sayıyla bölecek olsaydık, biliyorsunuz eşitsizliğin yönünü değiştirmemiz gerekiyordu. Elimizde z bölü 20, küçüktür 5 kalıyor. O zaman z küçüktür 4. Bu, eşitsizliğin çözümlerinden sadece biri. Şimdi diğerine geçelim. Elimizde eksi 3 z küçük eşittir 18 var. Ne yapacağız? Z'yi yalnız bırakmak için eşitsizliğin her iki tarafını da eksi 3'e bölelim. Ama unutmayın, biraz önce ne dedik? İki tarafı da eksi bir sayıyla çarparsak ya da bölersek eşitsizlik yön değiştirir. O halde, eksi 3 ise yazabiliriz. Eksi 3'e böleceğiz. Sonra da 18'e eksi 3'e böleceğiz. Ve bu arada eşitsizliğin yönünü de değiştireceğiz. Sol taraf büyük eşittir olacak ve bunlar birbirlerini yok edecekler. Eksi 3 bölü eksi 3 eşittir 1. Ve şu an elimizde z büyük eşittir 18 bölü eksi 3 yani eksi 6 kaldı. Şimdi unutmayın bu sınırlama ya da buradaki sınırlama bunu kısıtlıyor ve diğeri de bunu kısıtlıyor. Dolayısıyla çözüm kümemiz z küçüktür 4 ya da z büyük eşittir eksi 6 oluyor. Şimdi biraz daha açık bir şekilde göstermek için tekrar yazayım. z küçüktür 4 ya da z büyük eşittir eksi 6. Yani, bu değerler her ikisinde de sağlayabilir. İsterseniz bunları yerine koyalım. Bir sayı doğrusu çizelim. Şimdi, tam buraya 0 diyelim. Bu tarafta 1, 2, 3, 4 böyle devam ediyor. Diğer tarafta da eksi bir şekilde, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, 5, 6 öyle gidiyor. Ve burası da eksi 6. Şimdi de z küçüktür, 4 durumuna bakalım z küçüktür, 4. 4'ü bir yuvarlağın içine alıyoruz. 4'ü dahil etmediğimize göre tüm değerler 4'ten küçük olacak. Şimdi de z'nin eksi 6'dan büyük ya da eşit olacağını düşünelim. Bu da eksi 6'yı da dahil edeceğimiz anlamına geliyor. Bunu başka bir renkte yapalım. Şöyle eksi 6'yı da dahil ediyoruz. Şimdi de bunu yapalım. Farklı bir renkle turuncu yapalım. Şöyle, z büyük eşittir, eksi 6. Bu da demek oluyor ki eksi 6'yı dahil edebiliyoruz. Tüm değerler bundan daha büyük olmalı. 4 dahil olmak üzere. Tüm değerler daha büyük olacak. Şimdi bulduğumuz çözümü birkaç sayıyla birkaç değer verip deneyelim. 0 bu durumu sağlayacaktır değil mi? 0'a 7 eklersek 7 olur ve bu da 27'den küçüktür. 0 çarpı 3, evet o da 18'den küçüktür. Yani 2 sınırlamaya da uyuyor. 4'e bakacak olursak, mesela sınırlamalardan sadece birini sağlamalı. Eksi 3 çarpı 4, ne eder? Eksi 12 eder ve bu da 18'den küçüktür. Bu sınırlamayı sağlıyor ama diğerini sağlamayacak. Çünkü burada 5 ile 4'ü çarpacaksınız ve sonra 7 ekleyeceksiniz ve bu da 27 yapacak, değil mi? Bu da 27'den küçük olmayacak, 27'ye eşit olacak. Unutmayın ki buradaki durum bir veya durumu. Yani sadece bir sınırlamayı sağlamanız yeterli. O halde 4, bu sınırlamayı en azından bu sınırlamayı sağladığı için çözüm kümesine dahildir. Yani aslında bütün sayı doğrusu bu iki sınırlamanın birini sağlayacaktır.